Çobanlık, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisidir. Yamaçların ıssızlığında bir başına olmak demektir. Hayvanları bir arada tutmak demektir. Kışın soğuğunda, yazın sıcağında görev ulvi bir o kadar da zordur. Çobanlık mesleğinin özünde olan korumak ve kollamaktır. Bu korumayı canları pahasına ortaya koyan çobanlarımızın Hiçbir güvencesinin olmaması da bu mesleğin kanayan yarası durumundadır. Hazreti İbrahim'in Sare adlı eşinden oğlu İshak, Tevrat ve Kur'an'da adı geçen bir peygamberdir, Yahudilerin İbrahim'den sonra ikinci atasıdır ve yaklaşık olarak M.Ö. 19. ve 18. yüzyıllarda yaşamıştır. Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresi 136. ayet der ki, Biz Allah'a, bize indirilen İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenle, peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuşlarız.